tay başlı servis çok güzel velimiz çok güzel damadımız çok güzel sen damat Yaptı kızım kendini bile bile, acılara ocalara gide gele. Yaptı kızım kendini bile bile, balçılara bürcülere inanma. Rabbim güzel kader yazarın sana. Balçılara bürcülere inanma. Rabbim güzel kader yazarın sana. Gelirimiz çok güzel, damadımız çok güzel. Gelirimiz çok güzel damadımız çok güzel Sen çelenin de Demet gül gülgezer Sen çelenin de Demet demek gülgezer gül Çay ışınlı,